Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. yeni hesabın 3. videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün ee, şöyle bir şey açıklayacağım sizlere Bu hesabı göreceksiniz tekrardan 3. bölümünü çekiyorum şu anda 1'i çektik 2'yi çektik bu da 3. Hesapta siz 2. bölümünde yani bir önceki videoda neler gördünüz 2-3 tane artı 6 gördünüz Ve deste yok, kası yok, hiçbir şey yoktu 2019 açmıştık Ama bugün çıldıracaksınız artık Uçurduk bu hesabı sadece tek yapmam gereken baya bir paraya yatırdım yani 2000 TL'ye yakın gitti Çünkü birazdan göreceksiniz arkadaşlar toplam paraya vurursak Ya ben sadece 500 500.000 aboneye doğru gidiyorum Hem böyle bir çekiliş olmuş olur Videoyu sonuna kadar izleyin Ve içine artı altı kaç tane bastım şimdi göreceksiniz Ayrıyeten artı altı bastım dedim en azından veriyorsam bunu Arkadaşlar M468 veya AUK veya L11 veya AWP yani boş olmasın dedim. İçinde destek kasada olsun. Açalım videoda. Eklenti de çıksın. Auga bir kuantum çıksa güzel mi olur? Ve hazırsanız o anlara geçelim. Kameram altta. Çünkü sol tarafı göstereyim diye. Birazdan sağ üstte alacağım kamerayı. Şimdi dilerseniz o efsane hesaba girelim arkadaşlar. Hazır mısınız? Şu anda sunucu 23'e girdim abi. Çantaya tıkladım. Ve artı altı Auga 3 var arkadaşlar. Artı 5 Diggle var. Artı altı Ustura var. 6 ikili bomba var. Bu arada yorumları bekliyorum. Artı altıları sayın. Artı altı M4A1 var arkadaşlar. Ondan sonra artı altı kar 98 var. Artı altı avgu demiştik. Artı beş diggle. Artı beş MK2 bomba var arkadaşlar. Artı iki Fateh bunu saymayın. Ee, gölge artı kaldı. Ondan sonra AP'yi yarım basarım büyük ihtimalle. Yani bunda başka ne vardı? Şöyle bir geleyim abi silahlara. Ee, L11 var arkadaşlar. Artı altı L11'imiz de var. şey Pardon artı beş l bu şekilde abi tabancalarda e, Diggle artı 5 e, M93'le artı 6 Bıçaklara gelsek Ustura artı 6 Dikiş tutmaz artı 6 Gölge artı 3 oldu Bunu da artı 6 yaparız Bombalara gelsek ikili bomba artı 6 Mk2 artı 5 Yani bu hesapta bütün ana silahlar artı 6 Espor setinden tut ekstrasına kadar full Zaten hesaba şu ana kadar bir 600-700 bin za çektik arkadaşlar Toplamda yani hepsini vurursak yani bu zağlar da gerçekten pahalıya denk geldi. Dediğim gibi biraz boğazımızdan kısalım da ben böyle. Ya şimdi şöyle düşünün. Bir hesap çekilişi yapıyorsam abi bunları düşünmeliyim. Şimdi bu yüzden bu gece yine bir çılgınlık yapıp sizden gelen destekler oluyor bazı zamanı YouTube'dan. E ben kendi cebimden de çıkarttım. Vermek zorundayım abi. Çünkü ben bu işten para kazanıyorsam sizler de kazanın arkadaşlar. Hazır mısınız? Şimdi arkadaşlar tek istediğimiz AUG'a Platin e, AUG destesi aldım. Bir de M4. Hani boş vermek istemedim hesabı. Tek istediğimiz arkadaşlar şey yapmak, quantum çıkartmak, M4 olur şey, üst eklenti olur bir şey yok çünkü. Şöyle tabancamızı takalım şekilde dursun. Birazdan kamerayı değiştireceğim arkadaşlar, diğer tarafa alacağım. Hatta bir kamerayı diğer tarafa alalım. Çok önemli konuşmalarım var. Geçelim şu an. Evet arkadaşlar genellikle en çok sık gelen soruları soracağım size hazır mısınız? Arkadaşlar burası çok çok önemli Şimdi bana diyorsunuz ki bu hesabı nasıl alabiliriz? Ya bu hesapta şu anda saymadım ama 8-9 tane artı 6 var diye düşünüyorum Veya bir 6 tane saymadım siz sayın Basarız ya bir 20 taneye kadar tamamlarız arkadaşlar 10 gün içinde verilecek ve nasıl kazanabiliriz diyorsunuz arkadaşlar Ya bu hesaba bence kesinlikle katılın derim çekilişe Çekiliş de şu şekilde oluyor bakın tekrardan söylüyorum Şimdi yorumlara katılıyorum falan yazmayın arkadaşlar. Onu en son çekeceğim videoda söyleyeceğim. Oraya yazarsınız. Sadece videolarda aktif olun. Abi tek yapmanız gereken videoyu beğenmeniz. Ve abone olup bildirimleri açmanız. Şöyle bilgisayardan izleyenler abone ol tuşuna basıyor ya sağ böyle. Yanında bir zil işareti var. Oraya tıkla tümünü seç. Mobilden izleyenler de abone olup yanındaki bildirimlere tıklasın. Artık bu kanaldan bildirim alacaksın yazar. Bunu yapın ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacaktır. Bu kadar basit. Abonelik paneli var benim abone sol üstte abonemi kaç bin abone olduğu yazıyor Oradan en son abone olanları çekilişe o isimleri tek tek yazıp gireceğim Bu şekilde arkadaşlar tek yapmanız abone ve bu videoya beğeni Katılıyorum falan değil o en son iş Arkadaşlar bir şey kaybetmezsiniz sadece bir abone bir videomuzu beğenme Ya sonuçta dediğim gibi durumumuz bizim kötü Bak gerçekten burada aramızda kimse yok açık konuşalım arkadaşlar ben bu kötü olmasına rağmen sizlere elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım inşallah kardeşlerim. Çünkü bir şey kazanıyorsam bir şey vermek zorundayım. Hani bu bir destek olur ama yalnız kafama takılan ne burada biliyor musunuz? Desteler açmadan önce burayı söyleyeyim yoksa içim rahat etmez. Bunu ben çok düşündüm, günlerce düşündüm. Şu anda arkadaşlar şöyle bir şey söylemiş size. Ben bu hesabı sonuçta bu e, videoyu izleyen 100.000 kişi Kaç bin kişi abone oluyor bilmiyorum Abone olarak katılabiliyorsunuz ya çekilişe. Zaten 500 bin aboneye az kaldı. Bu videoda 23 bin abone de gelse ne kadar gelse 500 bin adım adım. Ve ben sizlere bunu her ay devam ettiririm. Şöyle abi bir kişiye mi verelim bunu acaba? Yoksa içindekilerini tek tek eklentili halinde gönderelim mi? Onu kafam çok takıldı arkadaşlar. Yorumlara siz yazın. Bir kişiye mi gitsin bu hesap? Yoksa e, yani bir kişiye gitse ne bileyim hesap şu an satsak 2000-2500 milyar... 2500 milyar ne ya oğlum kafayı yedim 2500 TL değeri var 2500 milyar çok garip bir rakam oldu ya 2500 TL diye düşünüyorum veya 3000 TL de edebilir çünkü artı altılar var ve desteleri açmadan önce kartlarım diyeyim M4A1'e kuantum çıktı FAT'e kuantum çıktı vardı efsaneleri görüyor musunuz bazı silahların hepsi full artı full köpek balığı görüyor musunuz efsaneleri arkadaşlar full graffiti köpek balığı bu şekilde abi yok yok şimdi bunları da açacağız arkadaşlar Dediğim gibi yorumlara yazın bunu tekrardan açalım Ha bir de ben size şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar Olga Yıldırım desen geldi ve Viper geldi çok iyi be çok iyi Size şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim yaşım 20 arkadaşlar 20 yaşındayım ben Şöyle bu söyleyeceğim konu çok önemli çünkü ee, Bütün oyunlarda bunu yapanlar var mesela işte Çekiliş yapıyorsun ama vermiyorsun gibi bir durum çok üzücü bir şey gerçekten ben gönlüm el vermez rahat uyuyamam ki öbür dünyaya gidersem Yani yarabbime ne ne diyeceğim yani kendimi nasıl savunacağım İşte çekiliş yaptım vermedim kandırdım gibisine bu kul hakkı demektir Belki 100.000 kişinin bu videoda gözü vardır yani bu hesapta belki ihtiyacı olan bir kardeşim kazanacaktı. Ben öyle bir sorun olmasın. O gün geldi mi canlı yayınımızı açacağız. Canlı yayınımızda çekiliş yapacağız. Kardeşimize teslim edeceğiz. Hatta o kazanan kişiye de diyeceğiz ki bize bir video falan çek gönder böyle. İşte Halil bunu kazandım. Her şey bizde açık kardeşim. Biz kimseyi dolandırmayız arkadaşlar. Dolandırıcılarla da işiniz olmasın. Abi ben size onu söyleyeyim çok dolandırılıyorsunuz Her şey ortada kanıt isteyin her şeyden Diyeceklerim bu kadardı Şimdi abi tekrardan açımımıza devam ediyoruz Her birinden 10 tane 10 tane açacağım Akşamda devamını Canlı yayında açacağım arkadaşlar Hem iftara kadar açacağım canlı yayın Yani saat bu videoyu izlediniz ya 5 gibi de canlı yayında oldum yani ikindiye karşı Bir tane daha açalım Abi tek istediğimiz kuantum destansı çıkması Bakalım neler olacak Bambino çıktı arkadaşlar Abi Vandetta çıksa da olur Toplamda 10 tane daha açarım veya bir 5 tane daha Aug Hollow çıktı arkadaşlar Çok iyi Oha destansı ver bir kuantum be Aug'a transform desen geldi Keşke destansı çıkıyor bir kuantum çıksa be Ne mutlu olurum var ya videoda Transform desenimiz de çıktı gençler Şöyle yapalım Arkadaşlar bir de sizlere buraya kadar izliyorsanız ee işte bak şöyle söyleyeyim Bazılarınız kazanamaz değil Arkadaşlar Son 3. bölüm ya bu video 3. bölüm Yani yeni hesapla 3. bölüm Bu 3. videomuz kanalımızın yeni hesapla O 3 videoda abone olduğunuz ya Mesela ilk videoda abone olduğunuz bu videoda Olmayanlar oldu Şu an olmayanlar bu videoda oldu abone O, o videodaki abonelikleri Alacağım arkadaşlar tek yapmanız gereken Abone olmak arkadaşlar başka hiçbir şey değil Bir de bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum Kabus Reflex çıktı Bir 5 tane daha açayım arkadaşlar m 468imize geçelim Bir de Harbiden de böyle beni seviyorsanız arkadaşlar yani bir abiniz olarak bir kardeşiniz olarak derken en sevdiğim desen geldi be. Bir de buna bir kuantum çıksa süper olur. Yani arkadaşlar seviyorsanız beni destekliyorsanız bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Klavye Katili diye bir kanalım var benim. Hani yalnızca zulacılar değil de beni sevenler ve her videomu PUBG mobilimi izleyenler arkadaşlar. Klavye katili YouTube'a yazıp abone olursa çok mutlu oldum. Hatta son videosuna gidip Halilörenler'den geldik bile yazabilirsiniz. Oraya da iki günde bir başlayacak artık PUBG Mobile Gameplay serileri. Bilginiz olsun. Girip bir abone olursanız ve oraya da bildirimleri açarsanız gerçekten çok mutlu oldum kardeşlerim. Onu da yaparsanız yani var ya Allah sizden razı olsun. Sadece bu videoya bir beğeni atmanız ve abone olmanız. Beğeniler çok önemli ve Reflex de çıktı arkadaşlar. İki tane daha açalım. Ee, keşke bir destansı çıksa bir kuantum çıksa yolur bir tane deyi açtım hadi bakalım Nadir çıktı bakalım avukumuza neler oldu şöyle bir göz atalım An size ben eklentisiz vermek de istemedim açıkçası Şu an transferim desenlerden yıldırım var süper zehir var Alt eklentiyi çıkart aksesuarı çıkart bunu çıkart abi şu anda zehir ön eklenti olarak Şunlar çok yakıştı birbirine böyle de kullanabiliriz açıkçası çok yakıştı arkadaşlar ama yalnız artı altı bir de artı altı da bastım bayağı bir bastım 40 tane platin var şimdi M468 açıyorum en önemli olan destansı ve lazerimiz çıktı ve holomuz çıktı M468'imizin üst teklentisi kesinlikle yoktu o diyor bir kuantum abi transform anahtarlık çıktı M4'ün son halini göstereyim yani bir şey yoktu şöyle hatta deseni bile yok abi ya gümüş desen tek var ve üst eklenti holo çıktı. Bu yoktu bu yoktu. Bak ikisi yoktu bunun. Bunu kullanıyordum ama şu şekilde bakar mısınız? Artık en azından bu çıktı. Böyle de kullanılabilir. Yine de biz destelerimizden bir 8 tane daha açalım. Tek istediğimiz kuantum. Tabi auga istiyoruz çok. Kırmızı ok çıktı. Bak bunu kullanabilirim güzel. 3 nadir. Platin aldım ki çünkü kuantumlar çıksın diye. Efsane garantili almaya değmezdi bence. Çünkü burada her istediğiniz eklenti de çıkıyor. Ama nadir çıkıyor işte sıkıntı orada. Olsun ayrılısı bakalım şu anda nadir yine çıktı ee, Evet arkadaşlar Bu arada 500.000 aboneye doğru gidiyoruz Gerçekten bu videoda abone olup 500.000 yolunda bana vesile olursunuz Ve Viper çıktı Bambino çıktı süpersin Hadi abicim be bir efsane geldi Acaba ne çok merak ediyorum Cehennem reflekti keşke bunun yerine bir Öneklenti verseydim Vandetta hadi sen ver be bir Vandetta'mız var ya Yıldırım desen geldi çok iyi hatta bir tane daha açalım Abi şu anda bir efsane Ver bir vandetta be Cehennem de sen geldi Cehennem üsteklenti de vardı İyi abi bu kalsın 5 tane daha auga 3 açmak istiyorum ya Destansı para yok alalım ya Var ya şu an kuantum çıkabilir daha Belki quantumumuz gitti Sağlık olsun be Destansı çıktı acaba Abi Güzel Allah'ım çok teşekkür ediyorum var kalbim temiz ya Daha doğrusu benim kalbimin temizliğini geçtim Eğer ki ileride bu hesabı kazanan kardeşim Kalbi temiz kardeşim Al sana avuk ya Abi kalbim duracak arkadaşlar Abi şuna bakar mısınız ya Arkadaşlar Şu anda kuantum çıktı İnanabiliyor musunuz kuantum çıktı Çok zordur çık Abi inanamıyorum ya Mekanik 12 steklantı var mı? o çok iyi değil mi be? Arkadaşlar gerçekten bu hesaba alan kardeşimiz. Vallahi yatıp kalkıp dua edecek bir mekanik 12 steklantı kaldı. Belki efsaneden onun da verir. beş tane açmak istiyorum dedim. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Quantum çıktı avga. Ya Rabbim senden gelene bir şükürler olsun be. Tab sanatallık çıktı. Arkadaşlar çok mutluyum be ben de bu kadar seviniyorum çünkü bu el emeğiyle yapılan bir hesap kendi paramızı yatırdık kendi biriktirdiğim paradan yatırıp sizlere böyle yapıyorum Abi buna da bir kuantum çıkar mı ver bir Vandetta verse bile razıyım Truva bu kötü oldu ya bir Vandetta çıksa hadi be Bu da mı temiz hocam Raptor desen çıktı iyi Strange susturucumuz da çıktı susturucumuz yoktu arkadaşlar Vay efsane veriyor ya bakar mısınız Truva Reflex çıktı Keşke bir şey çıksaydı ya. Ne diyorlardı? Eee, öneklenti olabilir. Vandetta çıksaydı çok mutlu oldum. Neyse 5 tane bunu da canlı yayına saklayayım. Canlı yayında açın chat şu beşliklere. Önemli olan burada da bir 5 tane de platin açıp sonra sonlandır. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyen kaç bin kişi varsa şu an kaç bin kişi var bilmiyorum. Size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Bunu gerçekten iyi dinleyin. Oyuna özel teklifler zor geliyor artık. Market kasa 2019 kasası arkadaşlar 20 tanesi 4.556 altın bak 20 tanesi 4550 altın altın çekemiyorsunuz benim açıklamada vermiş olduğum perdiştan.com'dan benim linkimden üye olup bak üye olmanız şart alırsanız in al kart seçeneği de var gerçekten altın alın bunu alın su gibi çıkıyor hesabı sizde ben zaten böyle 2000, 1000, 1500, 2000 TL arası bir para yatırdım. Bu hesabı dizemezdim zaten. Bu hesabı ben bununla dizdim. Yeminim şu kasayla dizdim ya bak. Yemin ederim. Alın abi kaçırmayın. Bak bu kasalar kalkarsa indirimler kalkarsa. %30 indirim 4500 ya. Bir de 10 artı 10. Destelerde her şeyde var. Her şeyi alabilirsiniz. Gençler dediğim gibi kesinlikle açıklamada vermiş olduğum linkten alın. Bunu unutmayın. Çünkü bu sizin için çok çok çok değerli ve önemli. Ama ben şu anda mutluyum. Öyle bir şey çıktı ki şu an aklım hayalim durdu Au kuantum yani imkansız gibi bir şey Oo 3 efsane 8 18'e meka 12 çıktı bana Clock 18'de artı altıya basacağız Çok iyi bir efsane hadi bir tane daha Adamsın be sen AWP'ye lazerimiz de çıktı Süper AP kullanan kardeşimiz Lazersiz de olmayacak Lazer de olacak. M4 M8, gümüş desen Toplamda bir 3 tane daha açalım arkadaşlar. Sonra videomuzu sonlandıralım. 4. bölümünü bekleyenler yorumlara hem de 4. bölümünü bekliyorum yazarsa çok mutlu olurum. Bu videoda 4. bölümü bekleyin arkadaşlar. Çok çok çok önemli bir bölüm olacak. O bölümde de size bu hesaba bir sürpriz. Şimdi diyeceksin ki bu hesaba neden bu kadar yatırıyorsun? Arkadaşlar adam akıllı bir hesabı olsun isterim kazanan kardeşimizin. Bunları da canlı yayında açarım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Her şeyi full artı full yaptık. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan bir göstereyim bir hasret giderelim abi Kar 98'imiz de artı altı bu şekil arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Yani şu şekilde abi her şey var ya inanılmazsın be çok iyisin be M4A1 artı altı öneklentisi falan var mesela şöyle göstereyim size Bunu çıkart abi kuantumu var Şöyle arkadaşlar efsane bir şey oldu Bak görüyor musunuz kuantumu Şeyi de göstereyim size abi en önemlisi bu Yok artık ya bu çok efsane bir şey oldu. Arkadaşlar umarım videomu beğenirsiniz. Katılmak için abone olmanız yeterlidir. Ve bu videoya bir beğeni atmanız yeterlidir. Sizleri çok çok çok seviyorum. Ben varsam sizler için elimden gelen her şeyi yapmaya razıyım. Zaten bu hesabı teslim ettiğimde de içine bir 100 bin Zula altını bir isim değiştirici atmak istiyorum. Çünkü isim değiştirici atayım. 120 TL hesabın ismi. ismini değiştirir kazanan kişiler. Siz şimdiden abone olun, şimdiden yerinizi alın. Çok önemli bak bu ilkler. Çıkmaz demeyin abi. Tek yapmanız abone olmak ve bildirimler açmak. Bu kadar basit. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki zila videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.